Dış ortamda en düşük hava sıcaklığı Antarktika'da eksi 128 eksi 128 Fahrenheit derece yani eksi 89 santigrat derece ve en yüksek hava sıcaklığı ise Kaliforniya'daki ölüm vadisinde 134 Fahrenheit derece yani 57 santigrat derece olarak ölçülmüş. Açık havada ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar arasında kaç derece fark bulunmaktadır? Bu soruyu bir sayı doğrusu üzerinde düşüneceğiz. Ama termometreye benzesin diye doğrumuzu yatay değil de dikey olarak çizeceğim. Şimdi dik bir sayı doğrusu çiziyoruz. Burası 0 Fahrenheit derece olsun. Eğer Celsius ölçeğine bahsediyor olsaydık, burası donma noktası olacaktı. Ama hatırlayalım, Fahrenheit ölçeğinde donma 32 derecede oluyor. Burası 0 Fahrenheit derece. Şimdi diğer noktaları da işaretleyelim. Kaydedilen en düşük sıcaklıklardan birisi, eksi 128 Fahrenheit. Diyelim ki burada olsun. Eksi 128 Fahrenheit derece burada. Kaydedilmiş en yüksek sıcaklıklardan birisi de 134 Fahrenheit dereceymiş. Buraya da 134 Fahrenheit yazalım. Bize en yüksek ve en düşük sıcaklıklar arasındaki fark soruluyor. Yani aslında bu aradaki uzaklık soruluyor. Bunu düşünmenin birkaç yolu var. En soğuk yerden başlarsam, en sıcak dereceye ulaşmak için ne kadar eklemeliyim diye düşünebilirsiniz. Veya en sıcakla en soğuk arasındaki uzaklık ne kadardır diye düşünebilirsiniz. Yani büyük sayıyı alır ve küçük sayıyı bundan çıkarabilirsiniz. 134'ten küçük sayıyı yani eksi 128'i çıkarıyoruz. Küçük olanı büyük olandan çıkarıyoruz. Burada iki tane eksi ne olacak? Artıya dönüşecek. Negatif bir sayı çıkarmanın bu sayının pozitifiyle toplamakla aynı şey olduğunu biliyoruz. Yani bu eşittir 134 artı 128 derece olacak. Peki bunun arkasındaki mantık nedir? Niye topladık? Buradaki sayı çizgisine bakalım şimdi. Bu uzaklığı bulmaya çalışıyoruz. Burası 134 eksi, eksi 128'e eşit. Toplam uzaklık, buradaki 134 ile buradaki 128'in mutlak değerinin toplamına eşit. Eksi 128'in mutlak değeri nedir? Artı 128. Dolayısıyla çok mantıklı. Büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkarmaya çalışıyoruz. Ama küçük olan sayı negatif olduğu için bu işlem negatif sayının pozitifini toplamakla aynı şey oluyor. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. 134 artı 128 yazalım. 4 artı 8, 12. 2'yi yazdık, elde var 1. 1 artı 3, artı 2, eşittir 6. Sonuç 262. Demek ki dış ortamda kaydedilen en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları arasındaki fark ne kadarmış? 262 Fahrenheit dereceymiş.